Herkese selamlar. Sabah 8'de İzmir'den yola çıktık. Muğla, Sandras Dağı'na kamp yapmaya gidiyoruz. Birkaç vlog izledik. Çok güzel olduğunu duyduk. Yaklaşık 1800 metre yükseklikte bir yer. Bakalım nasıl? Hep beraber göreceğiz. Şimdi de yaklaştık. Orada görüşmek üzere. Şimdi burası biraz sağ yanaş yanaş. Böyle mi gelelim? Hayır. öyle. Yok yok öyle tarif ettim. Ama orası var. Burası çok çukur. Orası çok çukur. Tamponu bırakırsın aman ay yavaş git. Tamam eyvallah usta teşekkürler. Şöyle şey, tedarikli git. Tamam. mişim <gülüyor> dışarısı bayağı serin. Güzel. <gülüyor> İnek var. <gülüyor> çok iyi. Burası çok güzelmiş. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Vardık, çok da beğendik. Serin burası biraz güzel. Bir sürü at var, inek bile var, çok ilginç. Öküz var. Öküz var. Zor bular ama. Şimdi güneş battı, burası daha güzel oldu. Çadırları kurduk, odunları topladık. Sağolsun civardakiler de çok cana yakındı. Bize bir sürü odun verdiler. Bakalım, şimdi yemeğimizi yapacağız, yiyeceğiz. Gerçekten çok güzel burası. Helaaay Bravo Allah Bende Merdan Helaaaay İki gündür burada kalıyoruz. Çok keyifli vakit geçirdik. E, ayrılmadan önce de nelere dikkat edilerek gelmesi gerektiğini sizinle paylaşmak istedik. E, birincisi burası gece çok soğuk oluyor. Ona hazırlıklı gelmek gerekiyor. Kalın bir şeyler getirmekte fayda var. Tuvalet ihtiyacınızı doğal yollarla karşılamak gerekiyor. Çünkü etrafta bir tuvalet vesaire yok. Üçüncüsü suyla ilgili hiçbir problem yok. Burada doğal kaynaktan gelen bir Boru hattı var, oradan sürekli soğuk su akıyor, içilebilir bir su, e, o çok iyi, bizi çok sevindirdi buraya ilk vardığımızda. Köyceğiz'den burası 20-25 kilometre, yolun son 7 kilometrelik kısmına kadar yol asfalt, güzel rahat gelebiliyorsunuz ama tabi biraz virajlı, sürekli sırmanıyorsunuz. E, son 7 kilometresi de yolun, e, toprak yol, e, daha dikkatli gelmek gerekiyor ama bir problem yok yani burada her çeşit araç biz gördük, herkes buraya gelebiliyor, çıkabiliyor. Onun haricinde biz buraya Cuma günü geldik. Geldiğimizde çok rahat yerleşebildik istediğimiz yere. Çünkü kalabalık değildi. Cumartesi bir tık kalabalıklaştı. Şu an pazar günü yine Cuma'ya göre daha yoğun. Ama yine de ben çok kalabalık olduğunu düşünmüyorum. Daha henüz çok keşfedilmemiş bir yer olarak hissediyorum burayı. Bu videoluk bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.